11 Haziran Pazartesi günü Abdullah Bey, kaç puan aldı? İşte detaylar, Beyhan Bey 5 puan, Cevriye Hanım 3 puan, Nurhayat Hanım 3 puan, ve Rüya Hanım 5 puan verdi. Abdullah Bey toplamda 16 puan ile günün tamamladı. 12 Haziran Salı günü fragmanında ise, ev sahibi yarışmacı edebiyat öğretmeni, Nurhayat Hanım olacak. Nurhayat Hanım alışverişle başlıyor. Çok heyecanlı gözüküyor. Heyecandan dolayı çevresindeki insanlara çarpıyor. Markette bağırıp çağırıyor. Nurhayat Hanım evde ise yemek tarifini karıştırıyor. Yemekleri yaparken çoğu malzemeyi eksik aldığını fark ediyor. Yemeği bile yakıyor onu Onur bey gelinde sorun var biraz diyerek Nurhayat hanımın kaynanası arıyor. Kaynanası geline destek oluyor. Misafirler geldiğinde ise ilk defa farklı bir salatayı denediğini söyleyen Nurhayat hanımın salatası beğenilmiyor ve eleştiri konusu oluyor. Nurhayat Hanım'ın sunumu da çok eleştiriliyor. Nurhayat Hanım'a rakip gördüklerini söyleyen yarışmacılar, beklentilerinin yüksek olduğunu, fakat düşündükleri gibi olmadıklarını söylüyorlar. 202. bölüm fragmanı bu şekilde bitiyor. Bakalım Nurhayat Hanım yarın kaç puan alacak? Nurhayat Hanım sizce kaç puan alır? Tahminlerinizi yorum kısmına yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.